Oltamakarası seçimi nasıl olmalıdır? Oltamakarası seçimi, balıkçılık türüne, avlanılacak balık türüne, kullanılan olta misinesine, kullanıcının tercihlerine ve bütçesine göre değişebilir. Ancak genel olarak, aşağıdaki faktörleri dikkate alarak oltamakarası seçimi yapabilirsiniz, balık türüne uygunluk, her balık türü için farklı bir oltamakarası önerilir. Küçük balıklar için daha küçük, büyük balıklar için daha büyük bir makara tercih edilmelidir. Olta çizgisi uyumluluğu, olta makarasının, kullanılan olta misinesinin boyutuna uygun olması önemlidir. Olta misinesinin özellikleri ve makara boyutları genellikle birbirine uyumludur. Malzeme ve kalite, olta makarasının kalitesi, kullanım ömrünü ve performansını etkiler. Kaliteli malzemelerden yapılmış bir olta makarası daha dayanıklı ve güvenilir olacaktır. Makara tipi, makaralar, spin, klasik, bite casting vb. Farklı türlerde olabilir. Hangi türün kullanılacağı, kullanıcının tercihine ve balıkçılık tarzına bağlıdır. Fiyat, olta makaraları farklı fiyat aralıklarında bulunabilir. Bütçenize uygun bir makara seçmek önemlidir, ancak kaliteye de dikkat ederek en uygun fiyat, performans oranına sahip olanı tercih etmelisiniz. Bu faktörlere dikkat ederek olta makarası seçiminde doğru kararı verebilirsiniz. Ayrıca, önceden deneyimli bir balıkçı veya mağaza personeliyle görüşmek, doğru olta makarası seçimine yardımcı olabilir.